1975 İçimden şu zalim şüpheyi kaldır, Ya sen gel, Ya beni oraya aldır. Ağzının bir kıvrımından cesaret bularak, Ter, yürekte susayışlar yaratan yağmurlara açıldım. Kalmışsa tumurcuklar önünde sendeleyen çocuklar, Kalmışsa birkaç ısrar ölümle yarışacak, Onların yardımıyla dünyamızı acıdım. Dünya Çıplak omuzlar üzerinde duran Herkes Alışkın döl yatağı borsalarla ağlanmış bir dünyaya Benimse dar, çünkü dargın hafızalanın, gücü yok bazı şeyleri taşımaya. Önce kalbim lanete çarpa çarpa gümrah, sonra kalbim gümrah ırmakları tanımaktan kaygulu. Sakın stük sularının heyulası sanmayın, er gövdesinde dolaşan bulutun simyası bu.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 Yetmez karşılamaya. İnsanlar hangi dünyaya kula kesilmişse öbürüne sar. O ferah ve delişmen gözüken birçok alınlarda. Betondan tanrılara kulluğum zırhı vardır. Çelik teller ve baruttan çatılınca eskiletim, Şakaklarıma dayanınca güneş, Can çekişen bir sansar edasıyla, Uğultudan fark edilmez olunca konuştuğum, Kadınların sahiden doğurduğuna, Toprağın da sürüldüğüne inanmıyorum.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 Aşka otağı yaratan. Sen, ol zihninde yüzen dağınık şarkıları, Bir harfin başlattığı yangın ile söndür. Beni bir ses sahibi kıl, kefarete hazırım. Öyle mahsun ki hüzün ciltlerinde adına rastlanmasın.